Güzel izleyenler, Türkiye'nin tarihsiz ana haber ülkelerine karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık'ımıza tarikhaber.com ana haber ülkelerine başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün ön gelişmeleri için paylaşması verdim. Ana haber ülkelerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çek olursak, tar e, tw Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Tark Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tambır Tarık Haber, İsa Rahmet Tarıkar, Twitter Tarık Haber, Reddit Ground Live 708, YouTube Tarık Haber TV, VK Ömer Tarık yaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve ana haber bilgimiz başlıyor. İstanbul için imsak paketi değerli diğer izleyenler, diğer imsak vakit dönem öğrenmek istiyorsanız haber sitemizden tarih haber bakabilirsiniz. Ve günün borsasına şöyle bir bakacak olursak dolar 19,22, euro 21,08, altın 1249 1249 da girişle ve İstanbul borsası günü 4.984'te günü yükselişle kapattılar diyoruz ve haber büteyimiz başlıyor. Son dakika haberine göre ABD'ye tarihi gün geldi. Trump serbest bırakıldı. 34 tuşlama için ilk açıklama geldi. Son dakika haberine göre dünyanın gözü ABD'deki tarih günde AFD'in eski başbakanı Donald Trump, Yetişkin film oyuncusu Stormy Downs'a 2016 başkanlık seçimine sırasında SUSPA'yı belirge suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi. Trump mahkemede kendisine yönlendirilen 34 suçlamanın tümünü reddetti. Mahkeme sonrası serbest bırakılan Trump Florida'ya dönmek üzere havaalanına doğru yol açtı. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi gün. Trump serbest bırakıldı. 34 suçlama için ilk açıklama geldi. 4 Nisan 2023-21.01 son güncelleme. 4 Nisan 2023-22.36 Son dakika haberi. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihi günde.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 Son dakika Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump yargılanmak üzere Manhattan ceza mahkemesine geldi. Trump mahkeme girişinde aracından indikten sonra destekçilerini elini havaya kaldırarak selamladı. Trump mahkeme salonuna geldikten sonra gizli servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti. Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos'un da mahkeme binasına girdiği görüldü. Serbest bırakıldı. New York'ta hakkındaki suçlamalar kapsamında hakim karşısına çıkan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda ayrılarak Florida'ya dönmek üzere havaalanına doğru yola çıktı. Az sayıda destekçisi geldi. Trump'ın soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurarak daha önce yaptığı protesto ve destek çağrısına rağmen, Trump taraftarlarının 20, 30 kişiyi geçmemesi dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan bölge savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Suçlamalara siyasi cadı avık şeklinde tepki gösteren Trump, Florida'daki Malikanesi'nden dün New York'a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri medyasında Trump hakkındaki iddianamede 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Biden'dan Türkiye'ye çağrı. İsveç dört gözle bekliyor. Anadolu haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Sevgiye haberimize geçiyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Biden'dan Türkiye'ye çağrı geldi. İsveç dört gözle bekliyordu. Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya katılma talebinde bulunan Finlandiya ve İskoç dünya gündemine uzun süre konuşulmuştu. Türkiye'nin Onay verilmesinin ardından Finlandiya NATO'ya katıldı. Gözler şimdi İsveç'in katılım sürecine çevirdi. AB Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yazılı bir mesaj paylaşarak Türkiye'ye çağrıda bulundu. Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından bir Türkiye'ye çağrı, İsveç dört gözle bekliyor. 4 Nisan 2023-2026 son güncelleme. 4 Nisan 2023-2026 Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya katılma talebinde bulunan Finlandiya ve İsveç dünya gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Türkiye'nin onay vermesinin ardından Finlandiya NATO'ya katıldı. Gözler şimdi İsveç'in katılım sürecine çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yazılı bir mesaj paylaşarak Türkiye'ye çağrıda bulundu. Takip et Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasının ardından yaptığı açıklamada, Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum, ifadelerini kullanarak, Türkiye ve Macaristan'a İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolü onaylama çağrısında bulundu. İrade her zamankinden daha güçlü. Finlandiya'nın resmi olarak NATO'nun 31. üyesi olmasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı. Biden, Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. NATO'nun 74 yıl önce bugün Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 11 ülke tarafından kurulduğunu aktaran Biden, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman'ın "gelecekte kaçınılmaz bir şey varsa o da dünya halkının özgürlük ve barış için olan iradesidir" sözlerini hatırlatarak, "Bugün bu irade Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla her zamankinden daha güçlü" dedi. Türkiye ve Macaristan'a çağrı Mayıs 2022'de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvuruda bulunduğunu hatırlatan Biden, her iki ülkede değerlerimizi ve vizyonumuzu paylaşan son derece yetenekli ordulara sahip güçlü demokrasilerdir. Bir yıldan kısa bir süre sonra Finlandiya'yı üye olarak kabul ediyoruz. Bu NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecidir. İsveç'i bir an önce NATO üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyor, Türkiye ve Macaristan'ı onay süreçlerini gecikmeden tamamlamaya davet ediyorum dedi. Güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla Avrupa ve NATO'yu bölebileceğini düşündüğünü ifade eden Biden, o yanılıyordu. Bugün her zamankinden daha birleşmiş durumdayız. En yeni müttefikimiz Finlandiya ile güçlenerek hep birlikte transatlantik güvenliği korumaya, NATO topraklarının her bir santimini savunmaya ve karşılaştığımız tüm güçlüklerin üstesinden gelmeye devam edeceğiz, dedi. Türkiye kapıyı açmıştı. Resmen ittifakta. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız servet ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Şiked aşılama tehdit İngiltere'de tarihi ceza hakemi iten Aleksandr Mitrović e 8 maç ban cezası geldi. İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar müsabakada 3 birlik galibiyet dairesi taraf oldu. Maçın 72. dakikasında Fulham'ın santrafor oyuncusu Aleksandr Mitrović Hakem Çihris Kavakan'ın verdiği kararı beğenmeli ve fiziksel temasta bulundu. Kavanah'ı iten Sırp Yıldız bakınla. Şiddet, aşağılamak tehdit. İngiltere'de tarihi ceza. Hakemi iten Alexander Mitrovic e 8 maçmen. 4 Nisan 2023-21.30 son güncelleme. 4 Nisan 2023-21.47 İngiltere Federasyon Kupası Çeyrek final mücadelesinde Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, müsabakadan 3 birlik galibiyette ayrılan taraf oldu. Maçın 72. dakikasında Fulham'ın Santifor oyuncusu Alexander Mitrović, hakem Chris Kavanagh'ın verdiği kararı beğenmedi ve fiziksel temasta bulundu. Kavanagh'ı iten Sırh Yıldız. Takip et. Fulham Kulübü'nün Sırp Alexander Aleksandar Mitrovic, İngiltere Federasyon, Pahar Kupası Çeyrek finalinde kırmızı kart görmesine neden olan davranışları nedeniyle 8 maçmen cezası aldı. Şiddet, küfür, aşağılama FEA'den yapılan açıklamada, Bağımsız Düzenleme Kurulu'nun kararına gerekçe olarak Mitrovic'in hakem kriz kavanaka karşı şiddet içeren davranışta bulunması ve uygunsuz, küfürlü, aşağılayıcı, tehdit edici dil kullanması gösterildi. Mitrovic'e ayrıca 75 bin sterlin para cezası verildi. Teknik direktör de ceza aldı. Kurul, aynı maçta kırmızı kart gören Fulham teknik direktörü Marco Silva'ya ise iki maç men ve 40.000 sterlin para cezası verilmesine hükmetti. Olay nasıl gelişti? Manchester United'ın 3-1 kazandığı 19 Mart'taki karşılaşmanın 72. dakikasında Fulham'dan William, kalelerine giden topu elle kesince kırmızı kart görmüş ve rakip takım penaltı kazanmıştı. Karara itiraz eden Mitrovic, hakemi itmiş ve gördüğü kırmızı kart sonrası üstüne yürümüştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çağlar Söyüncünün ağrı tuttu. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberi ve ekran altında yeni dekor. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatlarının detayları. Son dakika haberine göre vatandaşlar altın fiyatların yakından takibini sürdürüyor. Altın fiyatlarında son dönemde görülen hareket, hareketler ise dikkat çekiyor. Geçtiğimiz güne Düşüşle başlayan altın fiyatları haftanın ikinci gününde yönünü yukarı çevirdi Akşam saatlerine doğru altın fiyatları hareketlendi. Gram altında yeni rekor geldi. Ons altın ise kritik seviyede. İşte son dakika altın haberini deyordur. Son dakika gram altında yeni rekor. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları. 4 Nisan 2023-17.42 Son Güncelleme 4 Nisan 2023-17.45 Son dakika haberi Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Altın fiyatlarında son dönemde görülen hareketler ise dikkat çekiyor. Geçtiğimiz güne düşüşte başlayan altın fiyatları haftanın ikinci gününde yönünü yukarı çevirdi. Akşam saatlerine doğru altın fiyatları hareketlendi. Gram altında yeni rekor geldi. Ons Altın ise kritik seviyede. İşte son dakika altın haberinin detayları. Takip et. Son dakika altın fiyatları haftanın ikinci gününde gaza bastı. Vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Güne 1984 dolardan başlayan Ons Altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 2000 doların üzerinde işlem görüyor. Ons Altın da gün içerisinde en düşük 1994 dolar, en yüksek ise 2042 dolar seviyeleri test edildi. Son dakika gram altında tarihi rekor. Bugüne 1220 liradan başlayan gram altın sabah saatlerinde düşüş gösterdikten sonra öğleye doğru toparlanma kaydetti. Gram altın akşam saatlerinde ise 1250 lirayı aşarak rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 1220, en yüksek ise 1251 lira seviyeleri görüldü. Ons altın tüm zamanların en yükseğinde. Bankacılık ve Finansal Hizmetler Şirketi Standart Chartered, altına yönelik dikkat çeken bir rapor hazırladı. Mart ayında altına yönelik talebin arttığına işaret eden İngiliz Bankası'na göre görülen en yüksek seviyeyi kaydeden mevcut altın fiyatlamaları, düşüşün habercisi. Bankanın analisti Suki Cooper, Çin ve Hindistan'da altın fiyatının rekor kırdığına dikkat çekti. Standart Chartered değerli metal analisti Cooper, tüm zamanların en yüksek seviyesine rağmen düzeltme bekliyor. Analist raporda altın için iyi haberlerin çoğunun erken fiyatlanmış olabileceğini bildirdi. Ayrıca standart çatırıdın 25 bas puanlık bir faiz artışı öngörüsü olduğu da kaydediliyor. Mayıs ayında 25 bas puanlık bir artış daha görebiliriz ve bunu yılın ilerleyen zamanlarında 25 bas puanlık bir indirim izleyebilir. Altın konumlandırması 1995 ve 2000 faiz döngüleri öncesindekiyle tam bir tezat oluşturuyor ve şu anki konum bir artış döngüsünün bu aşamasında şimdiye kadarki en yüksek seviye. Bu sefer altın için iyi haberlerin çoğu erken fiyatlanmış olabilir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Millet İttifakı'ndan askeri. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıç Ağrıoğlu'nun İmamoğlu'nun işte benim evladım deriz. 14 Mayıs seçimleri kapsamında ziyaretlerine devam eden CHP'leri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son adresi Trabzon'u. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda Kılıçdaroğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun mitingin ardından Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na işte benim evladım. 4 Nisan 2023 18:21 son güncelleme. 4 Nisan 2023 18:30. 14 Mayıs seçimleri kapsamında ziyaretlerine devam eden CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu son adresi Trabzon oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Kılıçdaroğlu mitingin ardından Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşım ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Takip et. Çeşitli programlara katılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kente gelen Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşması programının ardından sürüklü mezarlığına gitti. Buradaki şehitlikte şehit mezarlarına karanfil bırakan ve dua eden Kılıçdaroğlu, ardından 18 Şubat'ta yaşamını yitiren Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabrini ziyaret etti. Anısını anlattı. Öz yazıcının oğlu, torunu ve geliniyle bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, rahmetli öz yazıcı ile Trabzon ziyaretinde tanıştığını belirterek, bana Trabzon Spor'un onur kartını, kimliğini vermişti. Hala o kimlik bende durur, dedi. Kılıçdaroğlu, öz yazıcının değerli bir insan olduğunu dile getirerek, Trabzon Spor'u Trabzon Spor yapan, sporda disiplini getiren, kararlarıyla gerçekten sporun hem kalıcı olmasına hem gelişmesine, büyümesine yol açan ve aynı zamanda Trabzon markası yaratan önemli bir kişi. Allah'tan rahmet diliyorum diye konuştu. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra Yomra ilçesindeki kadın kooperatifi pazarını ziyaret ederek girişimci kadınlarla bir araya geldi. Kadınların el emeğiyle ürettiklerini inceleyen Kılıçdaroğlu, torunu ve ailesi için tezgahlardan ürün satın aldı. Ziyaretin ardından dikkat çeken paylaşım. CHP lideri Trabzon'daki ziyaretlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mitingde konuşma yaptığı sırada İmamoğlu'nun kendini dinlediği anın fotoğrafını kullanan Kılıçdaroğlu paylaşımına işte benim evladım notunu düştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Nebati'den önemli adı. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika abone göre Beşik, Fenerbahçe'de karar verildi. başkan Ali Koç ile Jorge Jesus'un görüşmesinin sonucu ortaya çıktı. Kayserispor maçında. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 27. haftasına konuk ettiği Beşiktaş'a dört kimi alup olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Derbin ardından Sarla Ajüretler'in başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jörg Reyesus'un bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Portekiz başının basınında çıkan ayrılık iddialarının ardından Fenerbahçe de, Fenerbahçe'de karar verildi. İşte Jörg Jesus için son dakika haberinin detayları. Son dakika Fenerbahçe'de karar verildi. Başkan Ali Koç ile George Jesus görüşmesinin sonucu ortaya çıktı. Tayseri Spor maçında. 4 Nisan 2023-17.41 son güncelleme, 4 Nisan 2023-19.09. Son dakika haberleri, Sport Auto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4, 2 mağlup olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Derbinin ardından sarı, lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile teknik direktör George Jesus'un bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Portekiz basınında çıkan ayrılık iddialarının ardından Fenerbahçe'de karar verildi. İşte George Jesus için son dakika haberinden detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Fenerbahçe, Sport Auto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı, lacivertliler ilk yarısını 1-0 önde kapattığı derbide rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyette ayrıldı. Beşiktaş karşısında alınan Yenilgin'in ardından eleştiri okları teknik direktör George Jesus'a yönelmişti. Beşiktaş maçının ardından. Derbi sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör George Jesus'un bir görüşme yaptığı ifade edilmişti. Portekiz'de iddialar çıkmıştı. Portekiz basınında çıkan George Jesus ile yollar kısa sürede ayrılacak iddialarının ardından Fenerbahçe'de karar verildi. Ayrılık yok. BRT Spor'un haberine göre Başkan Ali Koç ve George Ressus'un görüşmesinin sonucunda ayrılık çıkmadı. Kayseri Spor maçında. Deneyimli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kayseri Spor maçında kulübedeki yerini alacak. Ali Koç, Samandıra'ya gitti. Te yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı, lacivertli ekibin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geleceği Kayseri Spor maçının hazırlıklarını izlemek için Samandıra Can Bartu tesislerine gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre takıma ve teknik ekibe desteklerini ileten Ali Koç, çalışmanın bir bölümünü de takip etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. E bahçe bir. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç sonucuna göre Ankara gücü Trabzonspor karşısında 1-0'dan geri döndü ve Türkiye kupasına yarı finale yükseldi. Ali So ve Şov yaptı. Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye kupası çeyrek final maçında Ankara ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eriyaman stajyumundan oynanan ve her iki da büyük bir mücadele sergilediği müsabakaya futbol seferde yoğun ilk gösterdi. 90 dakikası heyecan fırtınası sahne olan maçta kazanan taraf 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla Ankara gücü oldu. Sarılığa bu sonuçta yarı finale yükseldi. Maç sonucu Ankara Gücü Trabzonspor karşısında bir sıfırdan geri döndü ve Türkiye Kupasında yarı finale yükseldi. Aliso ve şov yaptı. 4 Nisan 2023 22:32 Son Güncelleme 4 Nisan 2023 22:32 Son dakika haberleri: Zira Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankara Gücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman stadyumunda oynanan ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği muhabakaya futbol severler yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 lig skorla Ankara gücü oldu. Sarı, lacivertliler bu sonuçla yarı finale yükseldi. Takip et. Son dakika haberleri Ankara gücü ile Trabzonspor, zira Türkiye Kufası Çeyrek final karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan ve her iki takımın da oldukça yüksek bir tempoda oynadığı maçta kazanan taraf Ankara gücü oldu. Adyama Stadyumu'nda oynanan müsabaka Ankara Gücü'nün 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Lamine Diak ile 51. ve 83. dakikalarda Aliso ve kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 22. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Bu skorun ardından Ankara Gücü Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor ise organizasyona veda etti. Ankara gücünün rakibi Galatasaray, Başakşehir eşleşmesinin galibi olacak. Rıskan'ın vuruşu az farklı avuta gitti. Rabzonspor 21. dakikada etkili geldi. Bordo, mavi ekibin 10 numarası Abdülkadir Ömür, rakip yarı alanda buluştuğu topu ceza sahasındaki Maki Gomez'e gönderdi. Kaleye sırtı dönük şekilde yükselen Gomez, boştaki Vizkaya meşin yuvarlığı indirdi. Bosnalı Yıldız'ın gelişine vuruşu ise az farklı avuta gitti. Abdülkadir Ömür perdeyi açtı. İlk yarıda daha etkili taraf olan Bordeaux, Mavililer aradığı golü 22. dakikada buldu. Sol kanatta topla buluşan Nazar Markoviç, ceza sahası içine koşu yapan Abdülkadir Ömür'ü gördü. Marković'ten aldığı pası kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ömür'ün vuruşu ağlarla buluştu ve Trabzonspor spor 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında beraberlik geldi. İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf olan Ankara gücü 51. dakikada skoru eşitledi. Sarı, lacivertlilerde taylan Antalyalı, rakip yarı alanda Hanuset'ten aldığı pas sonrası ceza sahası içindeki Ali Sova ortasını yaptı. Antalyalı'nın ortasına kafasıyla Burhan Sov'un şutu direkten döndü. Dönen topu yine Ali Sobe tamamladı ve durum 1, bir, 1-e bir geldi. Ankara gücü geri döndü. Ankara gücü 69. dakikada 2-1 öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda Gaya Zahid'in yaptığı ortaya iyi yükselen Namine Diak, kafa vuruşuyla Oğucan Çakır'ı mağlup etti ve skoru 2-1-e getirdi. Sove farkı 2-y'e çıkardı. Ankara gücü, Trabzon spor savunmasını 83. dakikada az adamla yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sobun rakibini çalınladıktan sonraki vuruşu fileleri sarstı ve Ankara gücünü 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Orhan Ak'dan 3 farklı hamle. Trabzonspor Teknik Direktörü Orhanak, Ak, zira Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Mekke'ye Ankara Gücü karşısında ilk 11'de son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı'na oynanan karşılaşmada Orhanak, Ak, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayseri Spor'a 4, 3 yenildikleri maçın ilk 11 inden 3 ismi değiştirdi. Bordojma Villeler'de Bartlan'ın yerine Hüseyin Türkmen, Eren Elman'ın yerine dersen Yusuf Yazıcı'nın yerine ise Doğucan Haspolat ilk 11'de şans buldu. Ankara Gücü'nde 5 değişiklik. MKE Ankara Gücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise son lig maçına göre ilk 11'den 5 ismi değiştirdi. Takımının yine üçlü savunma sistemiyle sahaya süren Kafkas, kalede Gökhan Hakkı'nın yerine Bahadır gördü. Kanat Kanatbekler'de Kitso ve Hasan Ali Kaldırım'ın yerlerine Hanunsek ve Malcuit, orta sahada da Diyaçk'ın yerine Dokanoviç, Pedrinho'nun yerine de Zahide forma verdi. Kafkas taraftarıyla buluştu. Mike Ankara Gücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımının başında Ankara'da ilk maçına çıktı. Görebe geldikten sonra ilk sınavını hafta sonu ligde Medipol Başakşehir karşısında Beren Kafkas, Eryaman Stadı'na ilk kez taraftarların önünde yedek kulübesinde takımını yönetti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ertelenen maçların tarihi açıklandı. A Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamada duyuru sonrası Murat Sancak'tan tepki geldi. Hakkını arama deniyor, parmak sallanıyor dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukumuş haberliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. TFF'nin resim internet sitesinde yapılan bildiriyle göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşitaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş As Başkanı Emre Koca Dağ, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teniz Direktörü Okan Buruk. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Son dakika BFDK sevkleri açıklandı. Duyuru sonrası Murat Sancak'tan tepki geldi. Hakkını arama deniyor, parmak sağlanıyor. 4 Nisan 2023-22.03 son güncelleme. 4 Nisan 2023-22.03 Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan bildiride Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş As Başkanı Emre Kocada, Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk TFFDK'ya sevk edildi. Takip et Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocada, Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca 5 Süper Lig kulübünün de PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. İşte PFDK kararları. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği 4 Nisan 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sepetlerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sepetler yer aldı. Vitra Trabzonspor Akhisar Kulübünün 1 Nisan 2023 tarihinde oynanan Trabzonspor Spor AŞ, Yükatel Kayseri Spor Sport Otosüperlik müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı, nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PfdK'ya sevkine karar verilmiştir. Yükatel Kayseri Spor Kulübünün 1 Nisan 2023 tarihinde oynanan Trabzonspor Spor AŞ, Yükatel Kayseri Spor Sport Otosüperlik müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı, nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Galatasaray AŞ Kulübünün 1 Nisan 2023 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ Adana Demirspor AŞ Spor Toto müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine Galatasaray AŞ Kulübü'nün müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde ve 2 Nisan 2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca PFDK'ya. Sevgine Galatasaray AŞ Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'in 2 Nisan 2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalar suretiyle, Sportmenliğe Aykırı Hareket, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PPDK'ya sevkini. Galatasaray AŞ Kulübü idarecisi Erden Timur'un müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan, Sportmenliğe Aykırı Hareket, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFdK'ya sevkini. Galatasaray Ahşe Kulübü Teknik Sorumlusu Okan Buruğ'un müsabaka sonrası flash röportajdaki açıklamalarında yer alan Aken ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PPDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4. Adana Demirspor Spor Ahşe. Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın 1 Nisan 2023 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ, Adana Demirspor Spor AŞ Sport Otosüperlik müsabakası sonrası sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar. Nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tepkisiz olarak PPDK'ya sevkine karar verilmiştir. Fenerbahçe Arşe Kulübü'nün 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe Arşe, Beşiktaş Arşe Sport Otosüperlik müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca ve çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PPDK'ya sevkine karar verilmiştir. Beşiktaş Şahsiyet Kulübünün 3 Nisan 2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca ve aken ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine Beşikta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 Beşiktaş Şansiyer Kulübü idarecisi Emre Kocadağ'ın 3 Nisan 2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle Aken ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Sancak parmak sallanıyor. Sevk kararlarının ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Twitter'dan tepki gösterdi. Sancak'ın paylaşımında "Vay be" Hakkını arama bak deniliyor, parmak sağlanıyor. Hay hay, eyvallah ifadeleri yer aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erman Toroğlu canlı yayında bilinmeyenleri anlattı. Tipten önder özen sürprizi. Ama haber. Ülkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ergin Ataman Panatikos'a gidiyor mu? Resmen cevapladı. Türk Hava Yolları Euro Lig'de son iki sezonun üst üste şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman Panatikos iddiaları için geldi. Ergin Ataman Panatikos'a gidiyor mu? Resmen cevapladı. 4 Nisan 2023-2004 son güncelleme. 4 Nisan 2023-2004. Türk Hava Yolları son iki sezonu üst üste şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddiaları için açıklama geldi. Takip et. Anadolu Efes basketbol takımı baş antrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos ile görüştüğüne yönelik iddiaları yalanladı. Deneyimli baş antrenör, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Yunan basınında yer alan Panathinaikos kulübü ile görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin iddiaları açıklık getirdi. Yüz yüze görüşmedik. Önümüzdeki sezon için planlamaları Türk Hava Yolları Avrupa Ligi maçları bittikten sonra yapacağını belirten Ataman, Vanathinaikos Kulübü ile herhangi bir yüz yüze görüşmem olmadı. Şu an tek düşüncem altın insan Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağımız derbi maçı, Avrupa Ligi'ndeki diğer müsabakalar ve Anadolu Efes ile bir kez daha Türkiye Ligi şampiyonluğu. Perşembe akşamı her iki takım içinde çok önemli bir maç oynanacak. Derbeyi kazanıp playoff şansımızı son haftaya taşımak istiyoruz. Ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Canlı yayında duyuldu. kök köksaldan olay hareket. Ana haber bülteni devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İngiliz bakan trafikte aşırı hız yaptı. 6 ay trafikten men edildi. İngiltere'de göçmen sorunu devlet başkanı Robert Schoenig aşırı hız yaptığı iddialarıyla açılan dava sonucunda altı ay trafikten menceder edilirken 1639 yaklaşık 40 bin lira para cezasına çarptırıldı. İngiliz bakan trafikte aşırı hız yaptı. Altı ay trafikten men edildi. 4 Nisan 2023 1926 son güncelleme. 4 Nisan 2023 1926. İngiltere'de göçten sorumlu Devlet Bakanı Robert Van Lick, aşırı hız yaptığı iddiasıyla açılan dava sonucunda 6 ay trafikten men edilirken 1639 sterlin, yaklaşık 40 bin lira, para cezasına da çarptırıldı. Takip et. Ulusal medyada yer alan haberlere göre Van Lick, geçen yıl Ağustos ayında Londra'yı ülkenin kuzeyindeki Leeds kentine bağlayan M1 otoyolunda 40 bin, yaklaşık 65 kilometre hız sınırını ihlal etti. Mahkemeye 68 mil, yaklaşık 110 kilometre hızda gittiğini itiraf eden Vendrick'e, Northampton'da görülen davada 6 ay trafikten men ve 1639 sterlin para cezası verildi. Vendrick, 2021 yılında da hızlı araç kullanmaktan 307 sterlin, yaklaşık 7300 lira para cezası ve 3 ceza puanı almıştı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Trump serbest bırakıldı. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ben taciz etti demişti Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay davasında çok gelişme yaşayan. Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil çepesinde olaylar bitmiyor. Suluca Mehmet Ali Erbil'in klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların iftihar sonrasında İkili mahkemelik olmuştu. Mehmet Ali Erbil kendisini soşayan Roma'ya karşı ayağa atar geçti. İki ay dava açtı. Beni taciz etti demişti. Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay davasında şok gelişme. 4 Nisan 2023-17 10 son güncelleme. 4 Nisan 2023-2035. Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil cephesinde olaylar bitmiyor. Sunucu Mehmet Ali Erbil'in klipinde oynadığı fenomen Ecer Ona'yı taciz ettiği mesajların ifşası sonrasında ikili mahkemelik olmuştu. Mehmet Ali Erbil kendisini suçlayan donaya karşı hata geçti. iki ayda dava açtı. Takip et. Mehmet Ali Erbil ile TikTok fenomeni Ecer Onayın arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Birlikte çektikleri klip sonrasında genç kadına beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre ret cevabı alınca Ona'ya hakaret etmişti. Ecer Onay Bilir, Erbil hakkında tehdit, akaret ve cinsel tacizden dava açmış, ünlü komedyen tehdit suçundan beraat etmiş, akaret suçundan 13.100 TL para cezası almış ve cinsel taciz suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mehmet Ali bu kararlara itiraz etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü komedyenin avukatı Şeyda Yıldırım'ın, Eceronay Taylan hakkında İstanbul Asliye ceza mahkemesine yaptığı hakaret ve kendisiyle yapılan haberleşmenin gizliliğini alanın ifşa etme suçları nedeniyle yaptığı şikayet üzerine de dava açıldı. Gizliliği ihlal suçundan yargılanacak. TikTok fenomeni hakaret nedeniyle 3 ay 15 günden 28 aya kadar haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkarak savunma yapan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben Z kuşağıyla hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim. Klipte oynadım demişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dekolteli pozlarıyla büyüledi. Takipçileri yorum yardırdı. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün... Öndeki aracı sollamak isterken korkut olanlar yaşandı değerli izleyenler. Solamak isterken aracı çarptı kaldırımdaki basamaklara çarparak durabildi. Adana'nın Kozan ilçesindeki aracın karıştığı bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasa bakın nasıl yakalanmış. Solamak isterken aracı çarptı kaldırımdaki basamaklara çarparak durabildi. 4 Nisan 2023-1210 son güncelleme. 4 Nisan 2023-1210 Adana'nın Kozan ilçesinde iki aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Takip et. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden bir araca çarptı, ardından da kaldırımdaki basamaklara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sokak ortasında dehşet. Önce nişanlısını sonra kendini vurdu. 6 daha hafet bölgesi ilan edildi. Bizzat teklif etti. Kararını verdi. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlarda bir ve diğer haberimize geçiyoruz. Siyasette tavşan aday gerginin yaşanı Perinçek'in sözleri ince kızdırdı. Erdoğan ağabeyine söyle dedi. 14.000 seçimlere yaklaşırken siyasete kullanan dil, dil ise sertleşiyor. 100.000 imza toplayamadığı için aday olamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Pençek açıklamalarda bu gündemini hareketlendir Gümbaşkan adayı MKK Mem Parti'ye başkan Muharrem'ince Perinçek'in sözlerine sert bir yanıt verdi işte detaylar. Siyasette tavşan aday gerginliğini. Perinçek'in sözleri inceyi kızdırdı. Erdoğan abiye ne söyledi? 4 Nisan 2023 22 12 son güncelleme. 4 Nisan 2023 22 19. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasette kullanılan dil sertleşiyor. Yüz bin imza toplayamadığı için aday olamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklamalarıyla gündemi hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Perinçek'in sözlerine sert bir yanıt verdi. İşte detaylar. Takip et. Seçimlere sayılı günler kala parti liderleri ve Cumhurbaşkanı adaylarının söylemleri sertleşmeye devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. 100 bin imza toplayamadığı için aday olamayan Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Ate İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki adayın dışarıdan destekle 100 bin imza topladığını savunan Perinçek, Muharrem İnce'nin dans videolarını da eleştirdi. Amerika siyasetinde görülen şeyler Son dönemlerde sosyal medyada viral olan Muharrem İnce dansına gönderme yapan Perinçek, dans ederek Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz dedi. Dans edilerek üretim devrimi yapılır mı diyen Perinçek, yazık Türkiye politikasının bu hale düşmesi. Bunlar Amerikan siyasetinde görülen şeyler, ifadelerini kullandı. Havşan aday iddiası. YSK'nın Cumhurbaşkanı adaylık süreci geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Resmi sonuçlara göre dört isim aday olma hakkı kazanmıştı. Doğu Perinçek yüz bin imza toplayamadığı için aday olamamıştı. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Perinçek, yüz imza toplayan muharem İnce ve Sinan Oğan'ı hedef aldı. Ki isminde karşı cephelerce desteklendiğini belirten Perinçek şu ifadeleri kullandı: "Amerika güdümlü sistemin iki kutbu var. Birisi Kılıçdaroğlu başında bulunduğu millet ittifakı. Tamamen Amerika'nın aleti durumundalar. Onlar MHP'yi bölmek için Sinan Oğan'ı desteklediler. Diğer kutbu da Cumhurbaşkanımızın olduğu Amerika'dan korkanlar var." Bunlar da sistemin diğer duvarını oluşturdular ve Muharrem İnce'yi karşı tarafı bölmek için desteklediler. Sistemin iki adayı var Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir de bu iki adayı bölmek için ortaya sürülen iki tane tavşan aday var. Muharrem İnce'den yanıt. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İnce, çekin sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce yaptığı paylaşımına bu büyük sırrı. Kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan ağabeyine söyle sadece Doğu Yetmez Batı'da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize hız gelir tırız gider notunu düştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ahbap'ın o projesini. Ana haber mülkemiz devam ediyor. <gülüyor> Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kiresun'da senin açtığı yaralar sarılıyor. 360 kosko'nun 122 dükkan ve 24 evi vatandaşlar teslim edildi. Ye Yenilere geliyor değerli izleyenler. Yani. Çevrecilik ve ikim değişikliği, bakanlığın depremsel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızla sarmak için hayatını normal çevirmek adına yeni konut ve iş yerleri bir yıl içerisinde inşa edilerek teslim edildi. Son dakika haberleri. Selin 369 KONET.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 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından kente 369 adet konut, 122 adet dükkan ve 24 adet köy evi teslim edilirken, yeni konut ve iş yerleri bir yıl içerisinde inşa edilerek teslim edilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun. Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı.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 Afet bölgelerinde yapılan diğer konutlarla birlikte 45 bin konutun, iş yerinin, köy evinin ve ahırların tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildiği belirtilen bakanlık açıklamasında, yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek. Bakanlık olarak, Giresun'da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üst yapı yatırımlarına kadar toplam 1.5 milyar liralık 24 proje devam ediyor. Giresun'da Tokieli'de 3.764 konut, sosyal donatılarıyla beraber tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yine TOKİ ile 690 konut ve 19 dükkanın yapımına da sosyal donatılarla beraber devam ediliyor, bilgileri verdi. Sel felaketinin yaraları sarılıyor. Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığı ifade edilen bakanlık açıklaması şöyle devam etti. Sel'de büyük zarar gören dereli ilçesinde sel felaketinin yaraları hızla yapılan çalışmalar sayesinde sarıldı. Bu kapsamda Dereli ve Doğankent ilçe merkezleri başta olmak üzere sel afeti sonrası tespit işlemleri gerçekleştirilen 433 adet konut ve 202 adet ticari ünite olmak üzere toplam 635 adet bağımsız birimin tahliye, yıkım, kirabe taşınma işlemleri, kamulaştırma, yapım faaliyetleri gerçekleştirildi. Dereli ve Kuşluhan Mahalleli Riski alanında 71 konut ve 82 ticari ünite, Dereli ilçesi Sütlüce Mahallesi rezerv yapı alanında 142 konut ve Doğankent ilçesi Merkez Mahallesi rezerv yapı alanında 156 konut ve 40 ticari bağımsız birim, Giresun Merkez, Dereli, Doğankent. Tirebolu ilçeleri ve köylerinde 24 köyevi olmak üzere toplam 369 konut, 122 adet ticari ünite ve 24 evinin inşaatı tamamlandı. Hak sahiplerine teslim işlemleri gerçekleştirildi. Tirebolu ilçesi köyü ve Eskiye ilçesi, Adabük mahallesinde belirlenen rezerv yapı alanlarında kamulaştırma işlemleri bakanlığımızca tamamlanmış olup, projelendirme ve yapım işlemleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca devam etmektedir. Giresun ili Çalda mahallesinde de kentsel dönüşüm kapsamında 24 adet konut ve 19 adet iş yerinin yapımı tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim aşamasındadır. Eskiye ilçesinde rezerv yapı alanında 71 adet konut inşaatının yapımına devam edilmektedir. Giresun'un çehresi yenileniyor. İki yıl önce Giresun'da yaşanan sel felaketinden en çok zarar gören Dereli ve Doğan kentte toplam 369 konutun inşa edildiği ifade edilen bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm konutlar hak sahibi Giresun'u vatandaşlara teslim edildi. Dereli, Doğan kent ve Trebolu'da da inşa edilen 250 ahırlık köy evinin yapımına da devam ediliyor. Bakanlık olarak Dereli'yi yeniden ayağa kaldıracağız sözüyle bugün yeni Dereli projesi kapsamında adliye, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü inşaatlarının yapımına tüm hızıyla devam ediliyor. Dereli ilçesi jandarma komutanlığı ve 12 konutluk lojman inşaatı tamamlanmış olup 2023 yılında tüm konut ve sosyal donatıları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Giresun'da Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evin İlk İşyerim projesi kapsamında 1.550 konut ve 2.000 konut amaçlı altyapılı arsa vatandaşlara sunulacak. Giresun'da Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evin İlk İşyerim projesi kapsamında 1.550 konut ve 2.000 konut amaçlı altyapılı arsa vatandaşlara sunulacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kirayı 11 lira eksik yatırın. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Bakan Nevati canlı yayında deprem felaketinin ekonomi etkisini açıkladı. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nevati bilmemizle ilişkin açılamada bulundu. Karamanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ilişkinli değerlendirmeni yapan Bakan Nevati Afetle karşı karşıya kaldığınız zaman etkileri ağır olur. Depremle yaşanan yıkımdan dolayı 104 milyar dolar servet kaybımız oldu. Son dakika, Bakan Nebati canlı yayında deprem felaketinin ekonomiye etkisini açıkladı. 4 Nisan 2023 22:15 Son güncelleme. 4 Nisan 2023 23:25 Son dakika haberi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketine ilişkin de değerlendirmeler yapan Bakan Nebati, afette karşı karşıya kaldığınız zamanda etkileri ağır olur. Depremde yaşanan yıkımdan dolayı 104 milyar dolar servet kaybımız oldu dedi. Takip et. Son dakika Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Haber Global'de yayınlanan Mesele Özel programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezde olan ve 11'liğe etkileyen deprem felaketinin ekonomi etkisini de açıkladı. Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Enflasyon konusu. Türkiye'de dövizin artışı demek, Türkiye'de fiyatların artması demek. Bir tarafta bunun getirdiği maliyet. Sonra salgından yeni çıkmış bir dünya, üzerine gelen savaş dünyada enflasyonu tartışılır hale getirdi. Dünya klasik yöntemle faizleri artırarak ve ekonomiyi soğutarak, ticaret hacmini daraltarak enflasyonla mücadeleyi parasal sıkılaşma üzerine yürütmeye başladı. Biz aykırı bir hareket yaptık. Büyümeden taviz vermeden enflasyonla da zaman içerisinde mücadele etmeyi hedefliyoruz diye yola çıktık. Enflasyonla ilgili mücadelemizi çok daha anlaşılır bir hale getirdik. Enflasyon niçin hala %50'lerde? Geçen sene %80'lerde bir enflasyon gördük, o dönem aralık itibariyle düşecek dedim. Bugün açıklanan enflasyon, beklentileri karşılıyor. Asgari ücrete artış yapıldı, üretim ve tüketim devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden dolayı da yüzyılın afetiyle karşı karşıya kalan ülkemizde böyle bir enflasyon görünmesi, beklenenle karşılaştığımız anlamına geliyor. Gelecek ay, Ramazan ayının getirdiği gıda fiyatı artışına rağmen Mayıs'ta enflasyonun 50'nin altına düştüğünü ve sonra daha da gerilere gittiğini göreceğiz. Geçen yıla kıyasla fiyatlarda düşüş var. Güda enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde kalmasıyla karşı karşıya kalan tek ülke Türkiye değil. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, döviz fiyatlarındaki artıştan dolayı sürekli fiyat artışlarıyla karşılaşmıştık ama bu yıl geçen yılki oranlara göre yarı yarıya bir baskı oldu. Şimdi fiyatları artıran değil düşüren bir Türkiye var. Geçen yıla kıyasla bir düşüş var. Dana eti fiyatındaki pahalılık. Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması lazım ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken aracıların fiyatları artırıp artırmaması çok önemli. Elbette kasıtlı fiyat artıranlar da vardır. Kasıtlı işler yapılıyor olması ahlaki olarak anormal ama bunlarla ilgili bizim incelemelerimiz var, ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Faish gelir elde ediliyorsa, ithalat yoluyla da insanlarımız ucuzete ulaşmalı. Depremin ekonomiye etkisi. Deprem sabahı saat 05:00'te görevlendirildik. Depremin şöyle bir şeyi var. Biz iki aydır sahadayız. Muhalefet liderlerinden bazıları bunlar nerede diye soruyorlar. Balığa benzetiyorlar. Hakikaten balık gibi olduk. Deprem yetmiyormuş gibi Şanlıurfa'da ser oldu. Biz İçişleri Bakanımızla hiç ayrılmadık oradan. Afetle karşı karşıya kaldığınız zamanda etkileri ağır olur. Depremde yaşanan yıkımdan dolayı 104 milyar dolar servet kaybımız oldu. Afet sedelere en iyi şekilde yaklaşmamız lazım. Sabah uyandıkları zaman ailelerini, evlerini, iş yerlerini kaybettiler. Bakanlarımız bana ilk gün ne yapacağız diye sordular. Ne tür bir talep varsa bu taleplerin karşılanmasının garantisini veriyorum o şekilde sahaya çıkın dedim. Meral Akşener'le balik polemi. Hak. Kısızlık yapıldığını düşünüyorum. Açıkçası çok üzüldüm. Meral Hanım bir metine bakarak yaptı konuşmayı. Kiaya yakındır afet bölgesindeyiz. Oradan hiç ayrılmadık. Özellikle ilk günlerde gerçekten uyumadık, Sürekli enkazın başındaydık. Onlardan kimse yoktu. Sel'de de aynı şey oldu. Biz çamur içerisindeyiz. Ben selle boğuşurken hanımefendi ve diğer liderler geldiler, gelip geçmiş olsun, nasıl gidiyor diye soracaklarına çamura bulaşmamak için köprünün başında basın toplantısı yapıp selam vermeden gittiler. Altılı masa olarak gelmişlerdi. Gelişleri gidişleri bir saat sürmedi. Fotoğraf veriyor, demeç veriyor gidiyor. Ben ülkem adına üzüldüm. Yazılı bir metne bakıp okuyorsa yaptıkları şeyin farkında değiller demektir. Köpek balığı olmaktansa kayıp balık neme olmayı tercih ederim. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sokak ortasında koca dehşeti. Eşimi kızının yanında vurarak öldürdü. İzzat teklif etti. Kararını verdi. Rusya'da 6.9'luk deprem. Kendilerini sokağa attılar. Anahtar kelimeler. Nureddin Nebati son dakika. Takip et. En çok okunan haberler. O görüntüler çok kızdırdı. Radyo ve televizyon üst kurulu buna nasıl müsaade ediyor? Bidenden Türkiye'ye çağrı, İsveç 4 gözle bekliyor. Gram altında yeni rekor. Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak sözler. İmamoğlu. Tosuncuk, Mehmet Aydın'a ve ağabeyine bank cezası. Savunması yine pes dedirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti. Gözaltına alınan kadınla ilgili karar. İlginizi çekebilir. O görüntüler çok kızdırdı. Radyo ve televizyon üst kurulu buna nasıl müsaade ediyor? Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu. Under underarmor, puma. Spor ayakkabılarda bin Türk lirası üzeri indirim. Büyük sevinde doğayla iç içe bir hayat. Arman Çağlayan'a anlattı. Bana maaş sorulunca. ayıf yerde 2800 TL'nin üzerinde indirim. Bir kez kullanan vazgeçemiyor. Tabola'dan. Reklamlı linkler diğer haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti. Gözaltına alınan kadınla ilgili karar. En çok aranan haberler. Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 4 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte potadaki isimler. Mutfağınızdan eksik etmeyin. Böbrek taşı riskini azaltıyor. İftardan sonra şölen yaratan keşkül tarifi. Öğretmen mülakat sonuçları 2023. En çok aldatan erkekler açıklandı. Bu yüz şekline dikkat. Tutan kahvenin laneti gerçek mi? Tüyler ülperten olaylar. KYK Yurt son dakika haberleri 4 Nisan 2023. KYK yurtları açıldı mı? Ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu'dan açıklama. Ankara gücü Trabzon spor maçı canlı izle. ZTK çeyrek final karşılaşması Ankara gücü Trabzon spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Tehlike giderek geliyor. Ölümcül riske dikkat. Ki vaginalı kadın cinsel hayatını anlattı. Biri kocama diğeri. Karatay'dan çarpıcı açıklama. Hebeve ve ani ölümlerin artması. Esra Erol'da böylesi görünmedi. Yoldan geçenler karısına bakmasın diye. Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Fazıl Say'a sert çıkış. Sakinleş biraz, germe bizi. Görsüne yaptırdığı lazer yüzünden cildi yandı. İftarda masanızı renklendirecek mücver tarifi. Dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak için ameliyata girdi. Vakalar giderek artıyor. Bir an önce ciddi tedbirler alınmalı. Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan 2023 nerede? Kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya 4.3 ile sallandı, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan hissedildi. Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri bitti mi? Gelinin mutfakta soslu tavuk tantuni tarifi. Bikini giyerek eleştirilere karşı çıktı. Şişmanım ve mutluyum. Bu hatalardan uzak durun. Kanserden koruyan 6 öneri. Bugün ne pişirsem. Ramazanın 12 günü iftar menüsü. 2023 MSV sınavı saat kaçta bitiyor? MSV kaç saat sürer? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav süresi. Aziminin değeri bilinmiyor. Kanserden korur, cinsel isteği. Fırında İzmir köfte tarifi. Mis gibi kokusu tüm evi saracak. Severek tükettiğiniz yiyeceklere dikkat. Tansiyonu alt üst ediyor. Kuk teslim tarihi 2023. T10 XTOK ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Varank'tan son dakika açıklaması. Bugün iftarda ne pişirsen diyenler için neziz tarifler. Güzellik uzmanı kirpiklerinizi ok gibi gösterecek tüyoyu paylaştı. Son dakika haberleri. Haberler. Finans. Yemek.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 Böyle her izleyenler yani bu haberimizle birlikte ana haber ürtenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Bu alan reklamları tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzuru ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak ile yaşanmak için hoşçakalın.